Aşağıdaki grafikte regresyon doğrusunu çiziniz ya da doğrusal bir ilişki olmadığını gösteren seçeneği seçiniz. Bir bakalım. Burada bir grup nokta var. Ve bizden bu noktalar arasındaki trendi gösterebileceğimiz bir doğru çizmemizi istiyorlar. Ve bu biraz zor olacak gibi. Neden mi? Şimdi eğer bu üç noktayı göz ardı edersek, bu şekilde bir doğru çizebilir ve bu noktalar arasındaki trendi gösterebiliriz. Aslına bakarsanız bu bile çok iyi bir çizim değil. Ya da, ya da bu iki noktayı göz ardı ederiz ve bunun gibi bir doğru çizebiliriz. Ama noktaların hiçbirini göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. O halde regresyon doğrusu yoktur seçeneğini işaretleyebilirim. Evet, gelin hemen bir iki tane daha yapalım. Bu da aynı şeyi soruyor. Aşağıdaki grafikte regresyon doğrusunu, regresyon doğrusunu çiziniz ya da doğrusal bir ilişki olmadığını gösteren seçeneği seçiniz. Bakalım, bu şekil için bir regresyon doğrusu çizilebilir mi? Aslına bakarsanız bu şekilde birinci şekil arasında çok da büyük bir fark yok. Bu şekilde çizersem, bu iki noktayı, bu şekilde çizersem de bu noktaları dışarıda bırakmış olurum. O halde burada da lineer yani doğrusal bir ilişki yok, böyle bir ilişki göremiyorum, regresyon doğrusu yoktur. Ve bir tane daha. Burada ise çok açık bir trend görüyoruz. Doğruyu biraz aşağı hareket ettirip trendi daha iyi yakalamasını sağlayalım. İşte bu doğrunun trendi göstereceğini düşünüyorum. Hatta burayı biraz daha aşağı çekebilirim. Regresyon doğrusu vardır seçeneğini işaretleyelim. Kontrol edelim ve doğru.